İstavrit balığı yakalamanın yöntemleri nelerdir? İstavrit balığı, denizlerde bol miktarda bulunan lezzetli bir balık türüdür. İstavrit balığını yakalamak için birkaç yöntem vardır. İşte en yaygın istavrit balığı yakalama yöntemleri. Olta ile yakalama. Olta ile istavrit balığı yakalamak en yaygın ve popüler yöntemlerden biridir. Balıkçılar, genellikle hafif bir olta, kanca ve yem kullanarak istavrit balığı yakalamayı tercih ederler. İstavrit balığı, genellikle canlı yemler, küçük karidesler, solucanlar, kalamar ve küçük balıklar gibi çeşitli yemlerle beslenir. Ota ile istavrit balığı yakalamak için, yeme kanca takılır ve suya atılır. Balıkçılar, genellikle yeme hareket ettirerek balığı çekmeyi başarırlar. Aile yakalama Aile istavrit balığı yakalamak, genellikle ticari balıkçılıkta kullanılır. İstavrit balıkları sürü halinde hareket eder ve genellikle suyun üst kısmında yüzerler. Bu nedenle, ağlar suyun üst kısmına yerleştirilir ve balıkların içine girmesi beklenir. Frol ile yakalama Troll, teknelerin suya asılı ağlarla istavrit balığı yakalaması için kullanılan bir yöntemdir. Trol ile yakalama yöntemi genellikle ticari balıkçılıkta kullanılır. Balıkçı tekneleri, ağları suya asarak istavrit balıklarının arasında sürüklenirler. Balıkların ağ takılmasını sağlar. Viking Yöntemi Viking, balıkçıların yemli bir kanca takılı bir ağırlıkla suyun altında istavrit balığı yakalamasını sağlayan bir yöntemdir. Balıkçılar, suyun altında istavrit balığı sürülerini arayarak viking yöntemini kullanırlar. Viking, suyun altındaki dalgalanmalarla birlikte yeme canlandırıcı hareketler verir ve istavrit balığı bu yeme saldırarak yakalanır. Sıpkın avı Sıpkın avı, su altında tüfek veya ok ile istavrit balığı yakalama yöntemidir. Bu yöntem, genellikle sportif balıkçılık için kullanılır. Sıkkın avı için, balıkçılar, su altında istavrit balığı sürülerine arar ve zıpkın kullanarak balıkları avlar. İstavrit balığı, taze ve lezzetli bir balık olduğu için, balıkçılıkta oldukça popülerdir. Ancak, istavrit balığı popüler bir balık olduğundan, bazı popülasyonları aşabilir ve sürdürülebilirlik konusunda endişeler oluşabilir. Bu nedenle, balıkçıların avlama yöntemlerine ve balıkçılık kotalarına uyarak balıkçılığı sürdürülebilir hale getirmeleri önemlidir. Balıkçılar, yasa ve yönetmeliklere uyarak, istavrit balığı gibi türlerin popülasyonlarını koruyabilirler. Ayrıca, balıkçıların yanlışlıkla diğer türleri de avlamaması ve avlanma ekipmanlarını doğru şekilde kullanması da önemlidir. Sonuç olarak, istavrit balığı yakalamak için birçok yöntem vardır. Ancak sürdürülebilirliği korumak için balıkçıların yasal düzenlemelere ve avlanma kotalarına uygun davranmaları önemlidir. Ayrıca, istavrit balığı gibi türlerin popülasyonlarını korumak için balıkçılık yöntemleri ve ekipmanlarının doğru seçimi ve kullanımı da önemlidir.